LPG'li araçlarınızda LPG ruhsatı işle ve LPG'yi kullanmak istemiyorsanız bu durumda ne yapmanız gerektiğini ve bununla alakalı süreci anlatacağım. Öncelikle araçta LPG ile alakalı hiçbir parçanın kalmaması gerekiyor. LPG'nin tamamen sökülmesi gerekiyor. Daha sonrasında ise e, araç projelendirmesi oluyor sökümle alakalı. Bununla beraber araba e, TSE'nin araç kontrol merkezine gidiyor ve burada arabanın tamamen söküldüğüne dair arabayı gösteriyor. Burada 460 TL gibi bir rakam ödeme yapılıyor. Daha sonrasında orada onay aldıktan sonra e, proje çıkıyor ve proje çıktıktan sonra aracın benzinli bir egzoz muayenesi yapılıyor ve daha sonrasında araç muayeneye giriyor. Araç muayeneden geçtikten sonra ise direkt notere gidip e, Ruhsat'tan LPG ibaresini sildiriyor ve bundan sonra da LPGsiz bir şekilde arabayı kullanabilir. Bu konularla alakalı bir sıkıntı yaşadığınız zaman, problem yaşadığınız zaman sosyal medya hesaplarımızdan bize sorularınızı sorabilir, e, telefonla arayabilir ve işletmemize gelebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.